Yaşam koçu kimdir? Malum birçok kişi varmak istediği hedeflere, amaçlara varamıyor ve o şekilde ciddi depresif ruh halleri yaşıyor. İşte tam bu noktada yaşam koçluğu eğitimlerini tamamlamış ve kendisine rehber arayan hedeflerini, amaçlarını ve yaşanan süreçleri, kritik hedefleri birlikte aşmak istediği kişi arar. İşte tam bu noktada yaşam koçu imdada yetişir. Eğer bir sıkıntı, sorun, hedefe varmada zorluk yaşıyorsanız mutlaka yaşam koçlarına başvurunuz.